LÖSEV'le tanışmam çocukluğuma dek uzanır. Fakat ilk defa yalnızca LÖSEV'in adını bilmekle kalmayıp onlara yardım edeceğim gündü. Bunun için vakfın tarihini, çalışma alanlarını, amacını öğrenmek için tanışma toplantısına katıldım. İşte tam o anda lösemili çocuklara umut olacağımı fark ettim. Onların sağlığı için benim gibi gönüllüler arayacak, eğitimlerine destek olmak için farklı konumda sunumlar hazırlayacaktım İlk etkinliğim olan gönüllü bulma arayışına başlamıştım. Gerektiğinde Lose'ye benim gibi karşılık beklemeden yardım edecek çok insana ulaşmak için çalıştım. Ardından Ankara'nın en kalabalık caddelerinden birinde Tunalı'da bülten dağıtarak çocuklara yardım yapmak isteyen insanları bilgilendirdim. Ve belki de benim dağıttığım bültenlerden birisi bir çocuğa umut olmuştur. Bunun hayalini kurmak bile bütün yorgunluğumu alıyordu. Ardından Lose'de, tedavi gören çocuklar için alanım haricinde bir sunum hazırladım. Çocukların ilgisini çeksin diye kendi çizimlerimle dinozorları anlattım. Elbette yalnızca burada değil, kendi alanımla ilgili olan konularda da sunumlar hazırladım. Onlardan biri çocukların internet ortamında güvenle kalmalarını sağlayacak bilgileri içeren bilgi güvenliği isimli sunumumdu. Bu sunumları hazırlayan bizler ne yazık ki çocukların sağlığı için onlara sunumlarımızı aktaramıyorduk. Fakat bizim için aktaran birilerinin olduğunu bilmek bile bizi mutlu ediyordu. Ben LÖSEV harizinde farklı alanlarda da, farklı STK'larda da çalışarak deneyimlerimi geliştirmek istedim. Bunlardan biri BT Derneği, diğeri ise hepimizin bildiği Kızılay'dı. BT Derneği'nde blok tabanlı yapay zeka atölyesiyle çocuklara yapay zekayı öğretmeye çalıştık. Bu benim için çok heyecan vericiydi. Çünkü ilk defa öğretmenlik yapmıştım. Ve son olarak da Kızılay'da kan bağışı yapmak isteyenleri bilgilendiriyor ve kan bağışı için gönüllü olacakları arıyorduk. İşte size benim gönüllülük hikayem.